Evet, motor konusunda kendi iç çalışmalarımız devam ediyor. Ee, en azından prototip ve prototipten sonraki e, belli sayıda uçağın motorlarını e, hazır alıyor olmak bizim sürecimizi rahat attı. Ama e, tabii gaz türbülünü motor geliştirme projeleri bir tane değil. Küçük seviyeden başlayarak... Turbo jet, sonra turbofan motorları geliştirmesi devam ediyor. Radyal ve aksiyal olanlar yine paralelde devam ediyorlar. TEİ yanında TR motor şirketimizde bu tasarımlara devam ediyor. Bu yolculuğa çıktık. Bu yolculuğun uç noktasını da mini kuçağın motoru teşkil edecek. Yolculukta da tabii ara adımlarda öğrendiklerimiz bize önemli bir bilgiler sağlıyor olacak. Özellikle malzeme kütüphanesi ve malzeme özelliklerini hızla biriktirmeye başladık. Üretim teknolojileri ve teknikler açısından geniş bir tabanda çalışmalar devam ediyor. Türkiye'nin bu konudaki yetkinliklerinin neler olduğunu çok net biliyoruz. Kimin ne kadar neyi yapabileceği ile ilgili belli bir tespitlerimiz var. Onun hangi aşamaya taşınabileceği ile ilgili de tespitlerimiz var. İleri aşamalara taşımak için neler yapılması gerektiğini de biliyoruz. Bu adımları adım adım atacağız. Yani bir yola çıkmadan önce e, çantanızdaki azık ne, nereye gideceksiniz, ne yapacaksınız, neler yapabilirsiniz gibi analizler yapılması gerekiyor ki bunlar yapıldı. E, önümüzü görebiliyoruz. Bundan sonrası çalışmak ve ürünü çıkartmak olacak. Bunu takip edeceğiz ama tabii arada diğer ürünleri göreceksiniz. Gerek helikopter motoru, gerek seyir füzesi motorları, gerek e, diğer bazı e, APU gibi motorları görüyor olacaksınız. Bunlar da geleceğin habercisi olarak mini muharifle nereye gittiğimizi size gösterecek. O, teşekkür ediyorum. Ee, malumunuz Cumhurbaşkanımız ilk gün e, katılın da karı araçları kısmında daha çok yoğunlaştı. Ve orada da sizler de gördünüz aslında tüm osan ve BMC firmaları özellikle e, motor çalışmalarını sergilediler. Çok kabaca Türkiye'nin işte 300'den 1000 beygire kadar motor sınıfında artık problem kalmadı. 1500'ün de testlerinin yapıldığını söyledik. Bunu da transmisyon kısmında yine alt gruplarda çözülmüş durumda. Özellikle yeni nesil zırhlı araçlarda vesaire biz yerli motoru şart koşmaya başladık projemizde. Bu da yerli motoru geliştiren firmalarımızın daha gayretli olmasını ve önünü görmesine yol açtı. Ee, yoksa belki daha ucuz ve daha hızlı yabancı motorla devam edebilirlerdi. Biz bunu önüne geçtik. Ee, yerli motor kullanımını şart koştuk. Bu devam edecek. Bu tabi pistonlu motorlar kısmında aa, iyi bir ilerleme sağlayacağız. Tabi burada yine e, kamuoyu bilgisi ve ilgisi olarak benim sürekli söyleyip durduğum biraz canımı sıkan her ürünümüzde işte motoru nerede diye küçümseyici yaklaşımların canımı sıktığını söylemiştim. E onun cevabı, başladığımız günü söyleyeyim, ben o zamana göre var mı yok mu söyleyeyim diyordum. Biz başladığımız günü söyledik, şu anda bitirdiğimiz günleri söylemeye başlıyoruz. Yani şu, başlayacaksınız ki bitireceksiniz. Biraz, belki üç sene dersiniz dört sene olur. Belki işte bir altı ay ve kısalır vesaire ama nihayetinde o işi yaparsınız ki yaptığımızı gösteriyoruz. E yine türbinli motorları da böyle olacak. Bu yol artısı devam ediyor. Burada bir endişemiz yok. Öğreniyoruz, geliştiriyoruz, gençlerimizi yetiştiriyoruz. Onların umudu oluyor, onların geleceğe bakışı oluyor. Ee, tabii Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı belli sıklıklar yapıyor. Mutlaka e, önümüzdeki dönemde de yıl bitene kadar belki birden fazla Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı yapılacak. Gençler derken bu arada ben kızımı tanıtmadım size. Ee, Elif benim kızım, fuar sırasında hep beraberdi. Başkanımızla da tekrar bir tanıştır, Biraz da oradan da motivasyon oldu. Bizim malum bizimler genç programımız var. Beni biraz eleştirdi. Vizyoner genç de biz hiç haberimiz yok falan değil. ilgisi pek yokmuş vizyoner gencin. Elif Nur'da vizyoner gençliği lise yaptık. Elif Nur 15 yaşında lise 10. sınıfta. Size tanıtmış olayım.